Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş yengeç burcunda ilerliyor, Mars ve Venüs aslan burcunda ilerliyor. Bu hafta özellikle yakınlarınızdaki kişilerle ilişkileriniz biraz öne çıkarken ticari faaliyetler, eğitimle ilgili aktiviteler, bazı yolculuklar, parasal kazançlarınızla ilgili işleriniz sizin için öncelikli olabilir Pazartesi günü ay kova burcunda olacak ama günün büyük bölümünde boşlukta olacak biraz hani güne kararsız ve belirsiz enerjiler veriyor Rutin işlerle ilgilenebilirsiniz tabii ama yeni konular için, yeni kararlar için, alışverişler için çok acele etmemekte fayda var. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren ay balık burcuna geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günü bu haftanın sizin adınızda sorumluluklar, görevler, iş konuları, kariyer konuları ya da aileyle ilgili Plan ve programlara daha rahat odaklanabileceğiniz günleri, daha verimli çalışabilirsiniz, becerilerinizi ve sezgilerinizi özellikle iş kariyer konuları ya da hani günlük hayatınızın sorumluluklarında daha rahat kullanabilirsiniz. Yakınlarınızdan ve aile üyelerinizden de duygusal destekler almanız mümkün görünüyor. Hafta sonu Ay Boğa burcuna geçecek. Hafta sonu biraz daha Sakin geçirmemiz, biraz yalnız kalmamız, belki kısa bir tatil yapmamız mümkün görünüyor. Hafta sonuna doğru bu hafta Aslan Burcu'ndaki Mars, Koç Burcu'ndaki, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te sert açıda olacak. Gerilimli bir açıdır. Siz çok fazla etkilenen burç gruplarından değilsiniz aslında. Ancak yine de hani kolektifte olan bir etkiden bahsediyoruz. Biraz stres yaratabilir, gerilim yaratabilir. Gerilim yaratabilir. Çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde özellikle e, gereksiz inatlaşmalar oluşabilir. Trafikte biraz e, kazanlara ve sakarlıklara daha açık olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor sevgili ikizler. E, Mars'ın ve Venüsün Aslan Burcu'ndaki seyri e, bu hafta itibariyle sizin hani özellikle seyahat etme isteğinizi arzunuzu veya yeni şeyler öğrenme arzunuzu arttıracak. Bu anlamda isteklerinizin tutkularınızın peşinden gidebilirsiniz ancak hafta sonunda bu isteklerinizi arzularınızı tutkulu bir şekilde ifade ederken çevrenizle ilişkilerde biraz temkinli olun çünkü fikirsel çatışmalar oluşabilir biraz inatlaşmalar işte sabit düşünceler oluşabilir çok ısrarcı olabilirsiniz kendi düşüncelerinizde kendi fikirlerinizde Bu da tabii ki biraz gerilim yaratabilir daha sağduyulu, daha uzlaşmacı olmakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.